Oğlak kadını doğası gereği oldukça kararlı ve prensiplidir. Yaptığı uzunca planlardan adım adım şaşmaz. İşiyle ilgili listelediği tüm gereklilikleri hızla yerine getirmekten soluk almaz. Karnı açmış, öğlen arasıymış, biraz molaymış, sevgili hasretiymiş, arkadaş özlemiymiş, aile kucağı dinlemez, işine ara vermez. Buraya kadar tabi sorun yok. Herkes kendi yolunu kendi çizer ister, 5 vakit çalışır ister, gezer dolaşır. Ama yaşama bu denli iş odaklı görmeyen maksimum performansla mesaisin hakkını veren ekibinin de içtiği suyu burnundan getirir. Yediğini boğazına dizdirir. Hastalık bilmez, rapor kabul etmez, iş varsa o doğanında önceliğini dünya yansa değiştirmez. Yanlıştan dönmez, hata kabul etmez. Gözyaşı damlası, duygu kırıntısı istemez. Emirler yağdırmadan gün geçirmez. İyilik yapıp denize atmak oğlak kadın için ahmaklıktır. En karsız yatırımı yapmak, minimum kazanç için emek sahibi vermek dahi işini şansa bırakmadan daha akılcı bir yöntemdir onun için. Sıfır duygu maksimum rasyonelite yanına bir de pragmatizm eklenince oğlak kadını oldukça mekanik bir yaşam sürer. Onun için katı kurallar ve gereklilikler dışında işleyen dünya saçma sapandır. Duygularını erken yaşlarda körelten, bir işe yaramadıklarını görünce süresiz izne gönderir. Duygusal boşluğa... Girmez, boşluğu da olmaz. Duygularına kulak verip yardım elini de asla uzatmaz, uzatamaz. Varsa yoksa işi başarıları ile kariyer odasında yaşayan oğlak sosyal ilişkilerine karşılığında bir kazancı olmayacaksa gereksiz gereksiz vakit harcamaz. Arkadaş ilişkilerine de böyle bakar. Oğlak kendi yaşam kalitesini toplumu muhatap aldığı kimliğini mesleki alandaki varlığını yüceltmek için yaşam boyu çalışır. Ne yapmak istediğine çok erken yaşta karar verir ve sadece istemekle kalmaz bunun için bütün bir yaşamını feda eder. Arkadaş buluşmaları hafta sonu kaçamakları, eğlenmeye ayrılan vakitler, aileyle geçirilen hoş saatler, sevgiliye ayrılan aşk dolu günler hepsi vaktiyle kalktığı hafta zamanla küflenip kullanılmaz hale gelir. Oğlak alıştığı bu düzenin dışına çıkması için ya başını kaya düşmesi ya da bir felaket gelmesi gerekir. Böyle bir aksilik olmazsa muhtemelen tüm yaşamını aynı monotonluk ve asosyallik içinde yalnızı işinde geçirir. Boğazına kadar sorumluluklara batan oğlak bir daha hissesi de bu kuyudan çıkamaz. Karşılaştığı sürprize çoğu insan şaşkınlık ve mutluluk dolu çalıklarla karşılık verirken oğlak kaygı dolu dönük bakışlarla takınır. Nereden çıktı şimdi bu saçmalık? Onca işin arasında bunu anlamsızlık gibi öfke temelli düşüncelerini gizlemeye çalışsa da memniversizliğini gösterip hışımla eşinin başına gider. Zira o anca bireysel yolculuğunda aldığı başarılardan, tırmandığı zorlu basamakların sonunda mükafatlandırıldığı terfilerden mutlu olur. Aşk derseniz işte ona buralarda pek rastlanmaz. Aşk kafasına göre haline kalbin buyruğuna uçar adım geçecek zamanlara tahammülü asla olmaz. Sonra sıkıcı olduğunu söyledince bozulur. Başarıların ardına sığınır ama bir ömürde böyle geçmez ki arkadaş. Oğlak Burcu kadını ciddi ve mesafeli tarzıyla dikkat çeker.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 Tabii övününüzü yaparken abartılı bir dürt kullanmamaya ve doğal görünmeye gayret edin. Başka insanların yanında oğlak kadının öldüğünüzde size büyük bir minnettarlık duyacak ve hakkınızda olumlu sizler beslemeye başlayacaktır. Dağılıp kirli ve sorumsuz erkekler oğlak burcu kadınların ürkütür. Bu erkeklerle yaşamanın zor olduğunu kısa sürede fark eden oğlak kadını bu karakterlerden mümkün olduğu kadar uzak durmaya çalışır.